Türkiye'li insanların doğayla olan ilişkisi aslında nerede yaşadıklarına bağlı. Dünyanın çoğu yerinde olduğu gibi büyük şehirlerde yaşayan insanlar genellikle doğayla çok fazla vakit geçiremiyorlar. Bu insanlar doğayla iç içe yaşayamıyorlar çünkü genellikle büyük şehrin ortasında, apartmanlarda, doğadan uzak bir şekilde yaşıyorlar. Örneğin İstanbul'daki yeşil alanlar genellikle apartman veya başka yapılar inşa etmek için yerle bir ediliyorlar. Fakat Türkiye'nin, örneğin kuzeyinde yaşayan insanlar ya da doğusunda yaşayan insanlar şehirleşme daha az olduğu için doğayla daha fazla iç içe yaşıyorlar. Örneğin Karadeniz'de insanlar doğanın içerisinde yaşıyorlar. Tarımla hayvancılıkla uğraştıkları için doğayla daha fazla meşgul olabiliyorlar. Fakat şehirde yaşayan insanların, örneğin İstanbul'da, Ankara'da yaşayan insanların böyle olasılıkları olmadığı için, Tarım, hayvancılıkla da uğraşmadıkları için doğadan daha uzak yaşıyorlar. İnsanlar doğayla iç içe olmak için genellikle ağaçlık bölgelerde koşuya gidebiliyorlar. Hafta sonları yürüyüşlere gidebiliyorlar. Genellikle vakitlerini doğayla bu şekilde geçirebiliyorlar. Fakat Karadeniz'de ya da güneyde yaşayan insanlar tamamen doğanın içerisinde yeşilliklerin kesilmediği, ve doğanın tamamen kendine bırakıldığı alanlarda çok daha fazla doğayla birlikte yaşıyorlar. Bu durumu Amerika ile karşılaştırabiliriz. Örneğin New York'u düşündüğümüz zaman aklımıza doğa bir ortamdan ziyade genellikle gök denenler, sanayiler, endüstriler, ofisler ve etrafta koştuğu insanlar geliyor. Aklımıza gelen manzara yeşilliklerin ortasında, göl kenarında ya da deniz kenarında doğayla bütünleşip yaşayan insanlar değil. Bu durum İstanbul'la oldukça benzer bir şekilde. Tabii ki İstanbul deyince aklımıza gelen şey boğaz. Fakat boğaz dışında İstanbul'da birçok yeşil alan artık kalmadığı için ve yerine başka şeyler inşa edildiği için aklımıza genellikle yeşillik gelmiyor. Aynen New York'ta olduğu gibi genellikle aklımıza gelen manzara binalar, apartmanlar, betonlar. Türkiye'deki en önemli sorunlardan biri geri dönüşümün çok yaygın olmaması. Örneğin Austin şehrinde çöplerimizi geri dönüşüme gidecekler ve gitmeyecekler olarak ayırabiliyoruz. Ve çöp bidonlarımız da bu şekilde ayarlanmış durumda. Mesela iki haftada bir geri dönüşüm çöpleri alınıyor ve her haftada diğer çöplerimiz alınıyor. Fakat Türkiye'de geri dönüşüm için insanların özel bir çaba sarf etmeleri gerekiyor. Kendi çöp tenekeleri, kendi evlerinin önündeki çöpleri geri dönüşüme uygun değil. Eğer geri dönüşümü kullanmak istiyorlarsa, kendi evlerinin önünde değil, şehrin belli yerlerinde olan geri dönüşüm bidonlarına gitmeleri gerekiyor. Diyelim ki şişelerinizi geri dönüşüm çöpü olarak atmak istiyorsunuz. Bunun için evinizin önünde herhangi bir çöp bidonu yok. Bu çöpleri geri dönüşüme atmak için kendi şehrinizde belirlenmiş noktalarda bulunan çöp bidonlarına gitmeniz gerekiyor. Bu da tabii ki... Arabası olmayan, ulaşımı olmayan, vakti olmayan veya yeterince bilinçli olmayan insanlar için oldukça zor bir durum. Dünyanın diğer yerlerinde olduğu gibi bir diğer sorun da iklim değişikliği. Türkiye'de de iklim değişikliğinden dolayı beklenmedik hava olayları olmakta ve de yazları daha sıcak geçmekte. Yine dünyanın sanayileşmiş diğer ülkelerinde olduğu gibi su kirliliği, hava kirliliği ve genel olarak doğa kirliliği en önemli sorunlardan biri. Sanıyorum bu problemler dünyanın diğer yerlerinde de olduğu için Türkiye'de daha kritik ya da daha kötü bir durumda değil. Türkiye'de çevresel sorunları çözmek için uluslararası bir kuruluş olan Greenpeace oldukça öncü bir durumda. Greenpeace dünyanın her yerinde o ülkeye özgün sorunları çözmek için araştırmalar yapıyor veya kampanyalar başlatıyor. Türkiye'deki kampanyalardan biri de balıkçılık üzerineydi. Türkiye'de balıkçılık Oldukça yaygın ve taze balık bulmak bu yüzden oldukça kolay. Aslında bu hepimizin çok hoşuna giden bir şey. Fakat bir çevre sorunu olarak küçük balıkların, yeterince gelişmemiş balıkların tutulup satılması aslında büyük bir çevresel sorun. Bu yüzden de Greenpeace Türkiye'de mesela kaç santim kampanyası başlattı. Ve bu kampanyada hangi tür balığın ne kadar büyüklükte tutulabileceği, eğer daha küçüklerini tutarsak bunu denize geri bırakmamız gerektiği üzerine çok güzel bir kampanya yaptı. Bu yüzden sanırım Türkiye'de çevresel sorunlarla ilgili en önemli kuruluşlardan birisi Greenpeace. Şu anda dünyada en büyük sorun iklim değişikliği. Gittiğim diğer bir ülkeden örnek vermek gerekirse Amerika'da da iklim değişikliği Türkiye'deki gibi ve dünyanın her yerinde olduğu gibi en önemli sorun. Fakat Amerika ve Türkiye'de önemli bir fark var. Amerika'da bu politik ve siyasi alanda yankı buluyor. Polisikacılar bu konuda oldukça fazla ve yaygın bir şekilde konuşuyorlar ve bu konuda çözüm bulmak için oldukça fazla uğraşıyorlar. Fakat Türkiye'de siyasi alanda iklim değişikliği herhangi bir şekilde konuşulmuyor. Hiçbir parti, hükümet, e, siyasi parti, politikacı hiç kimse iklim değişikliğini gündeme getirmiyor ve bu konuda herhangi bir çözüm bulmuyor. Bunun dışında sürdürülebilir enerji sanıyorum Amerika'da daha yaygın. Amerika'da markalar sürdürülebilir olmak konusunda oldukça çaba sarf ediyorlar. Ya da bazı markalar yalnızca sürdürülebilir olmak üzerine kurulular. Fakat Türkiye'de bu sürdürülebilirlik yani İngilizce'de Sustainableity dediğimiz kavram genellikle oturmamış durumda. Ve çevreye zarar vermeyecek maddeler kullanan ve bununla ilgili beyanda bulunan çok az insan var ve çok az marka var.